Bir önceki videomuzda arz yasasından bahsetmiştik Ekonomi hocamız derdi ki, diğer tüm etkenlerin aynı kaldığı bir durumda Eğer bir mal veya hizmetin fiyatı yükseliyorsa Bunu üretmek isteyen daha fazla sayıda üretici olacaktır Veya mevcut üreticiler üretim miktarlarını artırmak isteyeceklerdi Bu konuların üzerinde durmuştuk Fiyat yükseldikçe arz eğrisi üzerinde hareket ettik ve üretilen miktar arttı bu videomuzda ise geçtiğimiz videoda sabit olduğunu varsaydığımız etkenler üzerinde duracağız. Nasıl? Üzerinde duracağımız ilk etken, girdi maliyetleri olacak veya başka bir şekilde ifade edecek olursak, üretim maliyetleri. Girdi maliyetleri veya üretim maliyetleri neler olabilir diye bir düşünelim. İş gücünün maliyeti olabilir, örneğin üzümleri toplamak için kullanılan iş gücü veya Toplanan üzümleri taşımak için kullandığımız benzinin fiyatı değişebilir. Eğer bu üretim girdilerinin fiyatlarında artış olursa O zaman daha az para kazandığımız anlamına gelecek ve bu da iş yapma motivasyonumuzu azaltacak. Belki de diyeceğiz ki Üzüm asmaları çok pahalandı, üzüm satarken kilo başına ettiğim kar Artık tatminkar değil, belki de artık Başka bir şeyleri üretmeyi düşünebilirim Ya da düşünmeliyim Yani Belli bir fiyat seviyesindeyken eğer, girdi fiyatları veya toplam olarak üretim maliyetim artarsa Daha az miktarda üretim yapmaya karar verebilirim Yani eğer girdi fiyatları artarsa Arz azalır Bu durumda bu satış fiyatında daha az para kazanacağım, dolayısıyla da Daha az miktarda üretim yapmak isteyeceğim veya başka şeyler üretmeye karar vereceğim benim arzımı düşürmem dolayısıyla toplam arz eğrisini bu şekilde sola doğru kaydıracaktır. Arz eğrisini sola kaydırdığımızda üretim yapacağım asgari birim fiyatı da doğal olarak yükselecek. Zaten artık o ilk birimi üretmek bile benim için daha yüksek maliyete sahip. Bunun tersi de geçerli. Belirli bir fiyat düzeyindeyken eğer girdi maliyetlerim düşerse üzüm üretmek çok daha karlı hale gelebilir. Dolayısıyla diğer şeyleri üretmeye kıyasla, üzüm üretmek daha cazip hale gelebilir ve arazimin daha büyük bir kısmına asma dikebilirim Bu durumda da toplama arz eğrisinin sağa doğru kaydığını göreceğiz. Şimdi ikame mallarının fiyatları hakkında biraz düşünelim İkame mallarının fiyatları bu durumda nasıl etkilenir? Konuyu talep açısından değil, arz açısından değerlendireceğimizi unutmayalım Yani mal veya hizmeti üreten kişinin Bakış açısıyla İkame mallar dediğimizde birbirlerinin yerine kullanılabilecek olan iki maldan bahsediyoruz Koyun eti, dana eti veya kavun karpuz gibi Çiftçilik hakkında pek bilgili olduğum söylenemez ancak örneğimizde meyveden bahsetmiş olduk Burada da devam edelim Diyorum ki, arazimin bir kısmına üzüm asması dikmiştim, diğer kısmına da Birdland ekeyim Düşünürseniz bunlar ikame mallar Şimdi diyelim ki, üzümün yerine tüketilebilen bir meyve olan böğürtlenlerin fiyatı yükselmiş olsun Bu durumda ne olacak peki? Eğer böğürtlen fiyatları yükselirse, böğürtlen üretimini artırmanın daha iyi bir seçenek olduğunu düşünebilirim ve Arazimin büyük bir kısmını üzüm yerine böğürtlene ayırabilirim Yani burada olan şey şu Ürettiğim malın yerine geçebilecek malın fiyatı yükseldiğinde veya üretebileceğim diğer şeylerin fiyatı yükseldiğinde diğer marı üretmeye ağırlık vereceğim Ve üzüm arzımı yine düşüreceğim Bu söylediklerim pek çok alanda geçerli Sadece örnekte çizdiklerimize bağlı kalmaksızın Arkanıza yaslanarak düşündüğünüzde Pek çok farklı örnek bulacağınızdan hiç şüphem yok Pek çok üretici böyle de düşünebilir Eğer böğürtlen ekerek daha fazla para kazanabiliyorsam Arazimin büyük bir kısmını Üzüm yerine böğürtleni ayıracağım der ve de böylece üzüm üretimi yani üzüm arzını düşürür Şimdi üreticilerin sayısını da düşünelim Genel kanı, ne kadar çok sayıda üretici varsa üretimin yani arzın da o kadar yüksek olacağıdır Buradaki toplam arz eğrimizi gösteriyor bize Belli bir fiyat seviyesindeyken Eğer üretici sayısı artarsa Toplam arz yükselir Belirli bir fiyat seviyesindeyken, eğer üreticilerin sayısı azalırsa Bu da toplam arzı azaltmış olacak Sanırım buraya kadar son derece net oldu. Şimdi biraz da teknolojik şeylerden bahsedelim. Diyelim ki Bir buluş yapıldı, yeni bir tohum geliştirildi ve Aynı miktarda arazi veya aynı miktarda iş gücünü kullanarak artık çok daha fazla üzüm üretebiliyoruz. Yani Teknolojik gelişmeler de arzı yükseltebiliyor Şöyle düşünmek de tabii ki mümkün Eğer üretimi daha ucuz hale getirebiliyorsa, yani birinci madde Bu da aynı anlama geliyor Eğer üretim girdilerinin maliyetleri düşerse Bu şekilde arzıda yükselmiş oluyor Yeni asmaların verimi çok daha yüksek olduğu için artık daha fazla üzüm üreteceğiz diye düşünebilirsiniz Bahsedeceğim konulardan sonuncusu ise aslında Üzümlere pek uymuyor ama gelecekte oluşması beklenen Fiyat düzeyi. Bu ürünün fiyatının önümüzdeki dönemde nerede oluşmasını bekliyoruz? Beklentimiz nedir? Bu konu için örnek olarak üzümü kullanmaktan vazgeçtim. Zaten çok çabuk bozulup çürüyebilen bir meyve bir kenara saklayıp daha sonra kullanabildiğiniz mallardan değil. En iyisi siz petrol üreticisi olun. Petrol saklayarak daha sonra kullanabileceğiniz bir ürün. Bugünlerde petrol fiyatları sakin, dengeli hareket ediyor. Diyelim ki petrol fiyatlarının bugünden tam 1 yıl sonra yükseleceğinden eminsiniz. Bugünden 1 yıl sonra fiyatların çok daha yüksek olacağına inanıyorsunuz. Bu durumda peki ne yapacaksınız? Bütün petrolünüzü stoklamaya çalışırsanız, malınızı bugün satmaz ve ileride fiyatlar yükseldiğinde satmak üzere stoklamış olursunuz. Eğer Gelecekte fiyatlarda ani yükselme olacağından eminseniz Bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Yani Eğer gelecekteki fiyat hareketlerine ilişkin beklentiniz Fiyatların yükseleceği yönünde ise Üretiminizi bugünden stoklamaya başlayabilirsiniz Bu durum üzümler için tabi ki geçerli değil. Üzüm çürüyecek doğal olarak ya da çok beklettiğinizde ancak sirke yapabileceksiniz Neyse, eğer bahsettiğimiz mal petrol ise, ileride yüksek fiyattan satabileceğinize inanıyorsanız, bugünkü düşük fiyata razı olmak istemezsiniz ve şu anki arzınızı düşürürsünüz. Yani eğer üretilen malın gelecekte oluşacak fiyatında önemli bir yükselme bekleniyorsa, şu anki arz düşecektir, zaten ilgili mal ileride satılmak üzere stoklanacaktır.